Evet arkadaşlar 30 Aralık Pazar 2018 hoş geldiniz ee, bir formülümüz daha birlikteyiz şimdi burada 8-8-16 e, kuponluk bir formülümüz var yine maçlarımız aynı bakın maçları değiştirmiyorum çünkü ben size formülü anlatmaya çalışıyorum isterseniz aynı maçları oynayın isterseniz başka maçları aynı formülizasyon içinde oynayın. Şimdi 300, 310, 318'li maçları seçtik. İkişer ihtimal hepsinden. Yukarıda da ikinci, aşağıda ilk 8'e de, ikinci 8'e de farklılarını oynadım. Şimdi önce yine ispatını yapayım size. Bu görmüş olduğunuz 26 Aralık Çarşamba'da çektiğimiz formülasyonu tutturmuşuz burada. Bakın arkadaşlar. 3 maç bir, ikinci yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5'te yan yana yazıyor ya ikinci kuponda 469, 1, 463, 0, 468, 2. kontrol edebilirsiniz. Şimdi 26 Aralık Çarşamba'nın formülü bu tabi siz bunun altına arkadaşlar maç yazdıysanız parayı kapmışsınızdır izlediyseniz şimdi devam edelim şimdi bakın 30 aralığa döndük tekrar şimdi 300. Mar 310 ve 318 2 3 tane daha videomuz var aynı maçlar değişmiyor sadece seçenekleri değiştiriyoruz şimdi bakın 300'e iki tane seçenek verdik 1 veya 0 dedik 310'a 2 veya 0 dedik 318'e 1 veya 2 dedik arkadaşlar Şimdi yukarıdan aşağı 1, 2, 3 diye bakın hemen solda en solda yazıyor. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Şimdi birinci satıra yazıyoruz. 300 dedik ya, iki ihtimal verdik ya. 300'e 4 tane 1. Yani 300, 1. İkinci kupon 301. Üçüncü, dördüncü, beşinci kupon diye gidiyor. 300'ü 4 tane hepsine 1 yazdık. Yan yana yan yana. Birinci satıra, bak, birinci satıra bakın. Soldan sağa doğru. Sonra 0 yazdık. İki ihtimal oynadık ya bir sıfır dört tane de sıfır yazdık altına geçtik x8 kupon bu ikinci satıra geçi 310 iki ve sıfır dedik arkadaşlar iki tane ihtimal iki tane iki iki tane sıfır iki tane iki iki tane sıfır bakın 310 soldan sağa doğru ikinci satıra bakın iki tane iki iki tane sıfır iki tane iki iki tane sıfır burada yazıyor en sonra geldik üçüncü satır arkadaşlar. Bakın yukarıda 318 1 ve 2 ihtimal verdik ya 318 üçüncü satıra bakın. Bir tane 1, bir, bir tane 2, bir tane 1, bir, bir tane 2, bir tane 1, bir, bir tane 2, bir tane 1, bir, bir tane 2 dedik. Şimdi yukarıdan aşağı 8 kupon. Bu ilk 8 kuponumuz. Bu aşağıda da seçenekleri değiştiriyorum. Birinci satır, ik ikinci satır, üçüncü satır bakın dondurup bakabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Şimdi aşağı geldik. Şimdi yukarıda 300'ü seçmiştik ya 1 0 seçmiştik. Burada 0 2 seçtik. Yani 2 tane ihtimal verdik. 0 değiştirmedik. Birer tane ihtimali değiştiriyoruz. O yüzden tutma şansımız %50'nin üzerinde burada. Maç ekleyeceksiniz. Devam ediyorum. 300 olan 2 0 demiştim yukarıda. Burada 0 1 dedim. Yine bir tanesini değiştirdim. 318'e 1 2, 2 ihtimal vermiştim. Burada da 1 veya 0 yine 2 ihtimal verdim. Yine 8 kupon. Hemen bakın Yarın, yarısının altında hemen sayfanın. Tekrar aşağıda birini satır diyor. 300 3 tane 0 0 ile 2'yi vermiştik ya 3 tane, 4 tane 0 peşine 4 tane 2 soldan sağa birinci satıra bakın İkinci satıra bakın 310 2 ihtimal vermiştik 0 ile 1 2 tane 0 2 tane 1 2 tane 0 2 tane 1 İkinci satıra bakın soldan sağa Üçüncü satıra bakın 318'e yukarıda 1 2 vermiştik burada 1 0 verdik 318 1 0 azıcık hemen ortaya bakın sağ tarafa 1 0 diye yazıyor 3. satıra bakın alttaki 8 kuponun 3. satırına 318 1 318 0 bir tane 1 bir, bir tane 0 sonuna kadar böyle gidiyorsunuz 3. satırdı bu bakın hemen soldansa 3. satıra bakın aşağıdaki 8 kuponun şimdi yukarıda 8 aşağıda 8 birer tane ihtimali değiştirdik Tut, tutsun diye arkadaşlar zaten tutarsa bir dahaki videoda yayınlayacağım bunu ben size deminden yayınladığım gibi siz şimdi bunun altına 2 tane maç yazacaksınız ilk yarı ikinci yarı yani ganyanı yükselteceksiniz 16 kupon 3 misli yapsanız mesela verdiğiniz paranın 2 tanesi de o tutarsa tabi 3 de burada var 5 tane maç olacak. O ganyanlarda yüksek denk geldiğinde verdiğiniz parayı misli misli alma şansınız var. 16 kupon var arkadaşlar. 108 yukarıda 8 aşağıda. Bunun da tutma ihtimali yüksek. 3 maçın 2 maçta size kalıyor. 2 maç seçin. Bütün hepsinin altına banko 16 kupona da aynısını yazacaksınız. O 2 maçı ilk yarı ikinci yarı bulacaksınız arkadaşlar. Bunu yazacaksınız. Ondan sonra keyfinize bakacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki videodan tıkladığınızda bütün e, videolarımız orada iddia ile ilgili. E, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam. Bize takibe devam.